Merhaba ev teknoloji takipçileri bu videomuzda sizlerle birlikte sağlamlığıyla nam salmış o iki K1000 Pro'nun sınırlarını zorluyoruz. Arkadaşlar telefonu haşat etmeden önce gelin birazcık yakından bakalım. Telefonumuzun 291 gramlık ağırlığı da tabii ki de içindeki 11.000 mAh bataryasından geliyor. Şöyle bir de kalınlığını göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Muhtemelen pantolonumuzu yeniden oynatır. 13 megapiksellik arka kameramız var. Ön da 5 megapiksel değerini taşıyor. Arkadaşlar şimdi dananın kuyruğunu kopartalım. Bu telefonla çivi çakılabiliyormuş. <gülüyor> Şöyle çerçeve hafiften zedelendi. Dur bir iki tane bak de çok keyif. <gülüyor> ne yaptın canım? <gülüyor> Çivi fırladı biraz zede var yani normal bir telefonun çok çok üstünde bir duruma zaten maruz kaldı. Şöyle tuşları da göstereyim sizlere herhangi bir problem yok. Efendime söyleyeyim telefonun çerçevelerine matkapla girişi ve bir şey olmuyormuş. Hiç böyle olmaz, şöyle yandan sağlam girdirelim bakalım. Şöyle bir de darbediye alalım, abanalım iyice. Hey yavrum hey güzel delinde ama telefon sorunsuz bir şekilde hala çalışıyor. Acı bir değiştirelim, oyuncu değişikliği yapalım ve ekranla çivi çakmaya çalışalım. herhangi bir sorun yok. Ancak ekran gördüğünüz gibi bizlere bay bay dedi. Ha, bir de matkap olayı varmış. Döndür bakayım bir. O. Oh. Telefon fert oldu. Arkadaşlar şimdi geldi tabii ki de kimsenin yapmadığına yani webtekna usulüne. Söz sende ustam. Buyurun. Sizler de bunları yurttuktan yurttuktan ne gerek var, işin işlerinizi yürütüyoruz. <gülüyor> Kalkmıyor iyi elini. Üzmeyelim daha fazla bu taraf. Arkadaşlar böylece videomuzun yavaş yavaş sonuna gelmiş olduk. Bu videonun oluşmasına katkı sağlayan Çağdaş'ın komşusu Kamil abiye teşekkür edelim. Ayrıca bize ortamı ayarlayan Ardıç Müze'ye de teşekkürlerimizi sunalım ve videomuzu kapatalım artık. Kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın, hoşça kalın. Millet, ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ortamızda bir yerde duran bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.